Evet, ismim Yiğit Özkan Patlar. Burada manevi olarak insanların derdiyle ortak olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş özünde daha iyi anlayabilmek için peygamber mesleği. <gülüyor> Göçer. Whatsapp ekibinde hizmet ediyorum. Neden bu alandayım? Şundan dolayı insanların acılarına, sıkıntılarına derman olmak, vesile olmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir zamanlar benim de bu noktada çekmiş olduğum birçok sıkıntılarım, dertlerim vardı. Ama elhamdülillah birileri geldi ve bu noktada bana destek oldu ve benim o içsel olarak acılarıma şifa oldular, vesile oldular. Ben de bundan dolayı bir insanın hayatına dokunmak, onun hayatını değiştirmek, ona vesile olmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Hatta geçenlerde bir tane kardeşimiz vardı. Artık etrafından dolayı mı, sosyal medyada gördüğü olaylardan dolayı mı bilmiyorum ama kardeşimiz ateisti ve yaşı da küçük ve ailesi gerçekten çok artık sıkıntıya girmiş ve çocuğuna bir türlü ona çözüm olamıyorlar ve artık anne feryat ediyor ne olursunuz kurtarın diyor. Kardeşimizle elhamdülillah konuştuk, muhabbet ettik ve işin sonucunda kardeşimiz şahadet getirdi ve Müslüman oldu. Elhamdülillah onu sonsuz bir cehennemden yönünü cennet yoluna çevirdik ve buna vesile olduk. Gerçekten buna vesile olmak insanın ruh dünyasında Ayrı duyguları hissettiriyor. Bu noktada birçok hayat hikayeleriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Ve onlara bu noktada ne yapmasını gerektiğini anlattığımız anda, onlara çözüm sunduğumuz anda, onların o sevinci, o mutluluğu ve en önemlisi Allah sizden razı olsun. İşte bu cümle benim için yeter. Bu cümleyi söylüyorlar ya, bitmiştir yani. Bizim zaten nihai hedefimiz Rabbimizin bizden razı olması. O razı olursa biz de, onlar da, aradığımız her şeyi zaten bulacağız. Allah sizlerden de razı olsun abla. Çok teşekkür ederiz. Rabbim sizin şu günlerde yaşamış olduğunuz bütün sıkıntılarınızı, dertlerinizi inşallah alsın. Allah ayette diyor ki siz ümmetler içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülükten insanları edersiniz. Bu nedenle biz de bu ayet aslında nail olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız, hayatımıza adadığımız vizyon, hedef, amaç bu. Günlük olarak birçok kişi bize WhatsApp üzerinden ulaşıyor. Bu kişilerle öncelikle sıkıntısının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra o sıkıntısına Kur'an İzhanesinden tedaviler sunmaya çalışıyoruz. Bizim bu sıkıntılara karşı çözüm bulmaya çalıştığımız tefsir, Risale-i Nur tefsiri. Buralardan kardeşlerimize, abla ve abilerimize çözüm sunmaya çalışıyoruz. Birçok mesaj sonucunda biz etkileniyoruz ve mutlu oluyoruz. Tesettüre girenler oluyor, namaza başlayanlar oluyor, hayatını değiştirenler oluyor, madde bağımından kurtulmaya çalışanlar oluyor ve bunun sonucunda eşleriyle arasını düzelten oluyor. Bunların hepsi bizi etkiliyor ama son dönemde deprem sonucunda etkilenen kişilerin mesajları bizi çok etkiledi çünkü onlar çok zor durumdaydı cidden. Özellikle son dönemde bir ablamız bize ulaştığında gülün ağlıyordu ve intihar etme psikolojisindeydi. Elhamdülillah hayatı değişti, tekrardan hayata tutundu ve şimdi özellikle Ramazan'la beraber Allah'la bağını çok iyi kurmuş durumda. Biz insanları takip ettiğimizde şunu gördük ki insanlar manevi olarak geliştikten sonra onlar mutlaka İslam'ın derdiyle dertlenmeleri gerekiyor. Bu yükü almaya başladığında hem kendi hayatını uzun vadede değiştirmeye başlıyorlar hem de insanların dertleriyle dertlenmeye başlıyorlar. Çünkü bizim hedefimiz madem kendimizi geliştirdikten sonra İslam'ın davasıyla dertlenmek, bize ulaşan insanların da kendisini değiştirdikten sonra İslam'ın derdiyle dertlenip bize omuz olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ayette diyor ki siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah size yardım etsin. Bu ayete nail olmanız için de bunu uymamız gerekiyor açıkçası. Bizler WhatsApp ekibi olarak her zaman sizinleyiz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Sizler bizlere dönüş yaptıktan sonra sizin ne kadar sıkıntınız, derdiniz varsa o sıkıntınız sizden gidene kadar sizinle ilgileniyoruz. Ondan sonraki aşamada ise gerek bizim gruplarımız var. Oradaki sohbet gruplarını alıyoruz. Gerek manevi program olarak takip yapmış olduğumuz sistem var. Sizleri oraya alıyoruz. Ve bu şekilde sizinle devamlı, düzenli olarak ilgileniyoruz. Yine bir derdiniz, bir sıkıntınız olduğu zaman bizlere yine o derdinizi ve sıkıntınızı rahat bir şekilde bizlere atabilirsiniz. Bizler de inşallah elimizden geldiği kadarıyla sizinle ilgilenmeye hazırız. İletişim noktasında WhatsApp destek hattımız ise açıklama kısmında yazıyor. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz.